Ay maşallah. mi? be, Yine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü cuma gününe denk geldiğinde bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız Cuma hutbeleri hazırlayıp camilere yollamış. Bir bakarsın ki camilerdeki okunan hutbelerde 18 Mart Çanakkale zaferi anılırken Atatürk'ten hiç kimse bahsetmemiş. Bunu daha önce de yaptılar. 29 Ekim bu yıl içinde Cuma gününe denk geldiğinde yani geçtiğimiz yıl içinde en son 29 Ekim Diyanetin hazırladığı hutbelerde yine Atatürk'ten bahsedilmemişti. Şimdi görüyoruz ki Atatürk'le ilgili ciddi sorunları olan bir yönetimimiz var. Nedendir, nereden kaynaklanır bilemiyoruz. Hep faiz lobisi diyorlar. Bu ülkede bir faiz lobisi var mı bilmiyorum ama bu ülkede bir vaiz lobisi olduğu kesin. Lozan'dan bir tane madde bilmeyen adamlar gizli bütün maddelerini biliyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin namusuyla ilgili bir husustur. Eğer bu ülkeyi yönetenler bu ülkenin namusunu düşünüyorsa çıkacak diyecek ki bu Lozan'da gizli anlaşma vardır veya yoktur. Ben şimdi buradan şu kalabalığın huzurunda Sayın Cumhurbaşkanıma rica ediyorum. Lozan Anlaşması'nda gizli madde varsa lütfen bu halka gizli maddenin var olduğunu açıklasın. Hayır, Lozan'da gizli anlaşma yoksa, gizli madde yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin yöneticisi, bu anlaşmaların bugünkü sorumlusu ve tarafı hani başkan bir de kişisel olarak taraf, şahsı, bizi de ilgilendirmiyor, çıksın ve bize desin ki bu Lozan anlaşmasında Lozan gizli madde yoktur. Doğru mu? Yani bizim bunu tarihi olarak incelememize, ispat etmemize hiç lüzum yok arkadaşlar. Cumhurbaşkanına sorun. Şimdi bu, bütün bu sorunların tamamının bir çözümü var aslında. Nedir bu çözüm? Bakın dünyada hiçbir siyasal oluşumun, dünyada diyorum, Türkiye demiyorum, elinde olmayan bir gerçek var bizde. Ne bu milli ekonomi modeli. Bakın bu tez hiç kimse ekonomiye dair tek kelime konuşamazken yazılmış bir tezdir. Ve bu tezi bugün bütün dünya uygulamaya çalışıyor. Mübalağa etmiyorum, bütün dünya uygulamaya çalışıyor. Buna Amerika'sı dahil. Ne o liberal ekonomik duruş, ne o liberal ekonomik anlayış çöktü. Dünyada sistem değişiyor diyorlar. Ya ben de ha böyle hayretler içerisinde izliyorum. Ya dünyada sistem değişiyor da yerine ikame olan sistem nedir? Hangi sistem geliyor? Değişiyorsunuz bu sistemi yerine ne koyuyorsunuz? Diyorlar ki ya bakın Çinle Rusya kendi rezerv paralarıyla birlikte ticaret yapmaya başlıyor. Allah Allah. Kim dedi bunu ilk? Bakın bu kitap 2005 yılında yazıldı. Milli paralarla ticaret, ekonomi, literatürüne ilk defa başla birlikte girdi. <gülüyor> Tarım stratejik bir sektördür. Bugün bunu yaşıyoruz. Babam bunu şöyle anlatırdı. Çok güzel bir cümlesi. Silahsız bile savaşabilirsiniz ama buğdaysız savaşamazsınız. Tarım böyle bir sektör. Dolayısıyla biz çiftçimizi sahipleneceğiz. Çiftçimizin girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Bunu yapmak zorundasın. Bunu sübvanse etmek zorundasın. Devlet bunu yapmakla mükellef. Başka türlü bu insanların karnı doymayacak. Ama bizim ekonomik bakışımız ne? Ne? Gözlerdeki ışıltıyla birlikte ekonomiyi çözeceğiz. Bir bakanımız var harikulade sağ olsun. 20 Aralık günü dolar 18 liraya kadar çıkmış bir anda 11 liraya düştü. Ben de o zaman bir canlı yayındayım. Bunu gördüğüm anda dedim ki ya bu normal bir şey değil. Bunun olabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti piyasası şartlarında en az 40 milyar doların piyasaya girmiş olması lazım. Bakan Nebati dedi ki ya dedi ne 40 milyar doları bir tanesi çıkmış böyle konuşuyor dedi. Türkiye'de dedi bu iş bir iki milyar dolarla olur. Siz ne anlarsınız bize diyor. Şimdi babam olsaydı ona ne derdi? Benim ilmimin zekatı senin sülaleni satın alır be derdi. Neymiş efendim? 1-2 milyar dolarla bu iş olurmuş. Türkiye şartlarında. E sayın bakan madem 1-2 milyar dolarla oluyor. Yarın sat düşsün döviz. Niye duruyorsun? Madem bu birkaç milyarlık iş. Bu dövizi niye çıkarıyorsunuz? Bakın size yeminle söylüyorum. %19 olan faiz. Davullarla, zurnalarla. Dünyanın en ücra, en Uzak köşelerine duyurularak adım adım indirildi. O dönemde 7-8 lira olan dolar adım adım 18 liraya çıkarıldı. Kaça indirildi faiz? %14'e. Bak yemin ediyorum size bu faizi bir sabah %19'dan kalkıp deselerdi ki ben %9'a düşürdüm. %14 de değil. Bir sabah bunu yapsalardı bu ekonomiye bu kadar zarar vermezlerdi. Ve bu döviz buraya gelmez. Yani siz planlı bir şekilde fakirleştiriliyorsunuz. Ekonomiyi bilinçli bir şekilde bu hale getirdiler. Sizleri, bizleri bilinçli bir şekilde fakirleştirdiler. Şimdi çıkmış diyorlar ki ekonomiyi kurtardık elhamdülillah. Dün bakan öyle diyor. Dedim herhalde kendi ekonomisini kurtardı. Çünkü bizde hiçbir şey yok. Bu ülke Bulgar'a ucuz, bu ülke gurbetçiye ucuz, bu ülke turiste ucuz, bu ülke Suriyeliden, Suriye'den savaştan gelen mülteciye bile ucuz. Bu ülke bir tek bize pahalı. Niye? Çünkü bizim paramız yok. Bu kadar basit. Bu ekonomiyi çözmek istiyorsan bu millete parayı vereceksin kardeşim. Bu kadar basit. Ne dedim? Çiftçinin ürettiği mala alım garantisi vereceğim. Niye alım garantisi vereceğim? Çünkü onun, onun malını alırsam o çiftçi üretmeye devam eder. Ben dışarıdan herhangi bir tarım ürünü ithal etmek zorunda kalmam. Ve vatandaşıma istediğim fiyatla bunu veririm. Yok efendim yapamazsın. Yaparım kardeşim. Sen müteahide geçiş garantisi veriyorsan ben de çiftçiye alım garantisi veririm. Bunda bir problem yok.